Bu nasıl bir asıl ya Çıkamayız yarına Hepsi kendisinin ayırma Alayı diyor her şey aklımla Gülüp geçiyorum aldırmam Diyemem içimi yakan alev aklımı eğritiyor Deliliğe davetsin aslında Bir çeşit intihar düşünmek hala Derin anlanlar yüklere rana Bu kontrolü yok olan ölümcül mana Sağır normal gelir, acılarını yaratır almak biri. Pişmanlık Pişmanlı tövbemi doğrularını görmemi bilinmeze götürecek alçak bir risk Gizli bir denizde boğmak gibi, güzel anı kildetene aptal denir Gecelere sessizlik ekler üzüntü tek kal, bir sokakta krizler geçir Adımları say, Roma parkış şarap tut elimi göğe çek sonra yere bırak Kurak bir ocakta bahara yetiş al yanılma payı bile çok minimal İçimden küskünlük kusup yüzümde tebessüm besledim onca Elle doluyken için fazla değil bir mezarsın yazık bunca yıl Duyguların tavrını belirler durur hala Bu nasıl bir yazı ya çıkamayız yarına? Duyguların tavrını